Bugün 28 Mart 2023 Salı Mars günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay sabah erken saatlerde Balık burcundaki Neptün'le dik açı yapacak ve 4.39'da boşluğa girecek. Ay öğle saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Güne kararsız ve belirsiz enerjilerle başlayabiliriz. Dalgınlıklar, kararsızlıklar hissedebiliriz. Duygularımız da çok değişken olabilir. Alıngan ve kırılgan olmamız mümkün. Alerjik sorunlar, psikosomatik rahatsızlıklar, uyku dengesizlikleri yaşayabiliriz. Sabah saatlerinde önemli işleri, görüşmeleri, alışverişleri ertelemekte fayda var. Ay 13.22'den itibaren yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren duygusallaşıp kendi kabuğumuza da çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün ruhsal ve manevi konulara, ev ve ailemizle ilgili temalara da öncelik verebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay Mars'la birleşip balık burcundaki Satürn'e üçgen görünüm yapacak. Ruh halimiz huzursuz ve endişeli olabileceğinden sabırsız ve dürtüsel tavırlar sergileyebiliriz. Akşam saatlerinde anlaşmazlıklara, kaza ve sakarlıklara karşı Temkinli olmalıyız. Duygusal ihtiyaçlarımızı kabul edip, gerek özel alanlarımızda, gerekse toplumsal konularda sevgi, şefkat ve kabullenişe geçersek ruhsal dengemizi de koruyabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.